Arkadaşlar merhaba Kanalıma hoşgeldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün bomba gibi bir gün Hem yılın ilk günü Hem de biz mod ekibinin Yapmış olduğu haritanın Kullanıma sunulduğu ilk gün olarak Tarih kayıtlarına Geçti arkadaşlar ee, Yeni yıl olması dolayısıyla Bütün büyüklerimin küçüklerimin Herkesin yeni yılını kutluyorum Arkadaşlar Umarım sağlıklı ve güzel bir yıl olur 2022 sizler ve bizler adına. Ee, haritamıza gelirsek arkadaşlar haritamızı biliyorsunuz bütün modlarımızın olduğu gibi oyuncuyuz biz mod ekibinin yapmış olduğu web sitesinden yani kendi web sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an altında gördüğünüz üzere hem kendi otobüsümüz hem kendi haritamız var arkadaşlar. E, oyuncuyuz biz. Mod ekibinin yapmış olduğu haritada Alosman Lutsoylu firmasıyla İstanbul'dan Gerede'ye doğru, doğru bir sefer yapacağız. Hani görevler arasında en kısa geride vardı. E, onu seçtim. Benim videonun ortalama yarım saat 40 dakikalık bir video olmasını öngörüyorum arkadaşlar. Evet şimdi yolcu modumuzdaki yolcularımızı alarak e, seferimize başlayalım arkadaşlar. Hemen otobüsümüzü çalıştıralım. Kabinimize de geçelim arkadaşlar. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım güzel bir sefer olacaktır. Kapılarımız kapalı, kapalıymış zaten. Hemen perondan çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi artık hani sizler de bu peronlardan hem multiple de hem normal... Ee, Tek başınız olarak, hani single player olarak oynayacağınız şekilde dizayn edildi. Haritamız kullanım hazır arkadaşlar. Birkaç gün önce zaten önden hani ücretli versiyonu bakın yani erken erişim seçeneğiyle artık arkadaşlar yayınlamıştık. Ama hani ücret talep almak istemeyen arkadaşların için de 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle. Ücretsiz sürümünde arkadaşlar piyasaya sürmüş oluyoruz. İki versiyon arasında şu an hiçbir fark yok tabii ki. İkisi ikisi de e, haritamızın hani hem güncel hali hem de e, bir 90 liramızı değilim öncelikle? Oo zam gelmiş 120 lir olmuş. Muhtemelen oyundaki dolar verilerini mi zam yaptılar? 127'de çıkmış bu kenarda. Yani yapmış olabilirler. O en son gelen güncellemeleriyle 127 liraya çıkmış olabilir arkadaşlar. Evet ne anlatıyordum? Ee, web sitemizden haritamızı indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, haritamızı 4 part şeklinde indirebileceksiniz arkadaşlar ben hani 4. partta hani kurulumla ilgili bilgileri paylaştım. Bu oyun modunda 3 partta oluşuyor. Bir partında hani bir kurulum bilgileri diye konu başlığını yaptım. Bunu da indirerek hani kurulum detaylarını görebilirsiniz. 3 tane partınız olacak arkadaşlar. 1, 2 ve 3 olarak sıralayacaksınız mod klasöründe. En üstte 1, ortada 2, en altta da part 3 olacak. Ee, ve part 3'ü klasör halinde böyle yani rar şeklinde geleceksiniz. Siz bunu rar'dan çıkartıp siz yeni bir klasör oluşturmadan e, bunu direkt hani part 3 olarak kendiniz e, adı koyacaksınız arkadaşlar. Hani benim gönderdiğim şekilde yani bizim benim derken ekibin göndermiş olduğu şekilde bunu klasörünüze ekleyip aktif edeceksiniz ve çalışacak. Hani orada modü böyle aktif etme bölümüne girdiğinizde arkadaşlar eğer Resimleri görmüyorsanız bilin ki bir hata var hiç boşuna denmeyin sizi çünkü oyundan atacaktır. Ee, başka ne vardı söyleyeceğim Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar gibi duruyor. Safr farklı bir var. bak müziğimizi telefondan açacağım ses size ne kadar gelecek bilmiyorum ama. Şu an kırmızı arkadaşlar. Evet şimdi geri de gitmek üzere arkadaşlar. Ee, Kuzey Marmara Karayolu'na çıkacağız ve oradan devam edeceğiz arkadaşlar. özel marmaları da, tabii ki yani tr ekstansının yaptığı kadar detaylı ve e, kaliteli değil ama hani e, buraları hani zamanla değiştirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar şu an ilk versiyonunda otogarlara daha çok önem verdiğim için şu an hani bazı kavşaklarına e, çok fazla benzetmedik açıkça söylemek gerekirse Evet burası Nomada ne Kuzey Marmara Karayolu'nun başlangıcı olarak İstanbul çıkışı olarak görünüyor arkadaşlar. Şu an dinlediğim radyo arkadaşlar, radyo akustik, youtube'dan dinliyorum. Bir kafanın birini oraya yakın koyayım, belki size de gelir ses. oyun bölümümüzden. Şu an buradayız hani şu kavşaktan çıkacağız. Şu bölümde ee, Yavuz Sultan Selim köprümuz var. Gerçekten uzun bir köprü. Gerçekten uygun olarak yaptık arkadaşlar. Şu bölümde Koceli var. Koceli'nin ismini kaldırdık arkadaşlar. Ee, hani Go to Koceli yaptığınızda sıfır şeyler hani gidemeyecek hani belki motorunuz Koceli'de görev çıkmayacak belirli bir süre. Bunun sebebi de arkadaşlar. Ee, harita yüklenirken içerik değişikliği alglandı diye bir ses şey çıkıyor ve bu hani kociyet ili olduğu için sesi ben çözemedim bunun. Ee, i̇nşallah ilerleyen versiyonlarda düzeltmiş oluruz. Ee, Otogara vesaire her şey mevcut arkadaşlar. Bütün şehir olduğu gibi sadece adını oradan çıkarmak zorunda kaldım. Onun haricinde bütün e, Türkiye var zaten. Ee, biz hani geriye kadar bir seferimiz olacak. Yine, yükleme kanı çok uzun süre. Kendiyle ilgili yani bu erken erişimdeki er arkadaşlarımızdan ne? geri dönüş oldu bunun mecbur böyle bir müdahale etmek zorunda kaldık. Ama da böyle bir düşüncemiz yoktu. Bilgisayarı yavaş olan arkadaşlar çünkü hani bekleme çok uzun sürdüğü için yani biraz rahatsız olmuşlar aşkım söylemek gerekirse. Yani biz de üzmek istemedik onları. ayda bunlar yine kapatmışlar böyle. İyi mi vallahi o taraftan. Hep benim dediğim yeri kapatıyor bunlar ya. Polisler. Heh. Görünmez de orada koymuştur oraya geçme diye. Arkadaşlar karşımızda üçüncü köprüs görüyoruz. Bize ev kallıyor. Burada yine gece aydınlatması onlukça güzel. Gece süren arkadaşlar buraların yani güzelliklerini göreceklerdir. Hem bu yolun hem e, Yavuz'tan Selim köprüsünün aydınlatmasını göreceksiniz. Sağ tarafta millet bahçesi var arkadaşlar. 15 tanrısı ilet başkıste öğreniniz olsun yeni projeler ziyaret edebilirsiniz. Belginiz olsun arabayla giriş yok ama orada da öyle bir yenilik var öğreniniz olsun Çünkü köpürümüzü okunurumduyunca arkadaşlar git git gitmiyor fark ettiyseniz. Fatih arkadaşım birebir boyutta çizdiği için bu köprüyü git git gitmiyor. Açıkça söylemek gerekirse hala da iki bacak daha var. <gülüyor> Eline sağlıkla gelsin tekrar. Korkuya çıkışında polisler vardı arkadaşlar. Girişteki hani fake polis arabasıydı. Hani ince karton yapılan var ya. Onu da yaptık arkadaşlar. Umut, Salto, Fatih ile birlikte bunu da yaptılar. <gülüyor> Samandıra yolcu indirme bildirme testi indirme testi Arkadaşlar şimdi burada iki tane gideceğiniz yol var. Bir de sağa dönüp Kocaeli tarafına gidebilirsiniz. Ben sizi oradan götüreceğim. Bir de diyeyim Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da Düzce'den trafikten çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ben size trafiği yani yolu göstermek için o tarafa çünkü hiç gelmedik. Kocaev-Taron ve Osman Gazler'in Bursa-İzmir istikametine doğru gidiyoruz. Sol tarağında da siz şehir içine giriyorsunuz deralı Ankara, hem Ankara yönü bu taraftan arkadaşlar. Işte. Buradan İzmir tarafına giden yol yapılacak arkadaşlar, şu an Bursa bağlantısı, henüz bağlı değil, çok güzel bir liman görev alanı var arkadaşlar, sağlı sollu Bir ben kökürden ayrıldım da ayrılmayıp hani soldan gitseydiniz, ee, buraya alttan buraya geçecektiniz. Sağlı solda burada çok güzel görev var. Sağ tarafta marina var, sol tarafta da e, Nuh Çimo, tarzında bir yer var arkadaşlar. Tünellerde farlarınız yakın mısın diye yazmayacağız. Yani Farlarınızı yakalım. Sağ taraf çok güzeldir. Körfez Kocaeli tarafı arkadaşlar. Ama şu an bir elektronik üzerine gidiyoruz arkadaşlar. karaveli Evet arkadaşlar Kocaeli'ne doğru geliyoruz. Biraz geçen bir yapımda Kocaeli'ne gelmiştik. Daha taraftaki yerden geçtik. Buradan şehir merkezine doğru dönebilirsiniz. arkadaşlar. için de oraya girebilirsiniz. alış olur berjesler arkadaşlar. Ben berjesle ufak mola vereceğim. Önümüzde 4 dinlenme var arkadaşlar. Pardon önce highway var ondan sonra 4 divan dinlenme önümüzde. 3 tane bu yol üzerinde Ankara'ya kadar dinlenme tesisi var. Hani normal standartların dışında olanlarda. işim yaptı. Harkan like girdi. Evet, 1 dakika buradayız arkadaşlar. 1 dakika ön Evet arkadaşlar, seferimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yavaştan toparlanmışızdır herhalde. Evet, yeni yılın ilk günde İstanbul Esenler otogarından Geride'ye doğru bir seferimiz olacak. Kapılarımızı kapatalım. Evet, bir yandan... Din ders çalıyor. Telefonu. Şey Senin var mıydı? Aynen bak bildiğimden yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir yüzümü yıkadım. Biraz uyku bastırdı demişti. Önümüzde Sakarya düzce, Bolu ve sonra Geril'e. Böyle e, yaptığımız küçük beldeleri de otogar koyacağız arkadaşlar. Her yere otogar otobüs etkileyebilirim diye. Yani niyetimiz o şekilde. Bazen tabi oyunlarla ilgili hani sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Yani örnek örneğin bir Koca de Kocaeli'de yaşadığımız... E, İçerik güncellemesi sıkıntısı gibi. Ee, mesela Kojelin'de oynamak isteyenler bandlara dolaşırlarsa, tabi içerik yüklemede hani beklemek şartı olacak orada. Ee, Normalde hani Kojelin'de aktif olarak çalıştığı, e, ama yükleme kanunu uzun sürdüğü e, dosyayı da verebilirim. Hepsi mevcut çünkü. Ama şu an için hani bu yeterli gibi duruyor. Otogarlarda oynarken biz de e, kısa vadede Karadeniz yani ikinci bölüm Karadeniz olacak arkadaşlar Karadeniz e, güncellemelerimize başlamış olacağız. Evet, Travego da çok güzel geldi arkadaşlar. otogarlarda bazen otobüse sürerken e, şey görebilirsiniz hani. Dorsi bazen ters dönmüş görebilirsiniz. Bunun sebebi, hani dorsel ile alakası yok. Dorsi'lerin e, fizikleri yani şey olarak otobüslerden etkileniyor. Otobüsleri yani böyle yaylanıyor otobüsler. Onların hani, fiziklerinden etkilendikleri için böyle bir salı duruluk yerde zıplamaya başlıyorlar. Bu normal tır dorsi'lerinde de bunu görebilirsiniz. E, bunların bir hani Moda olarak düşünmeyin, e, fiziklerin birbirinden hani e, etkilenmesi olarak algılayabilirsiniz. Şu an burası düzce kampçıydı arkadaşlar, düzce kampçından geçiyoruz. Önümüzde bol var. Burası da türsan e, dinamit testlerinin olduğu, mektan yani olduğu yer yani geri tam birebir değil. Çünkü bunun sebebi haritada yer olmaması. E, bu da yapılmış bir modeldi YKS grubu tarafından. O yüzden bunu da eşleşmek istemedik. Sağ tarafımızda Bolu da eee hani Bolu türelimizde da sağ tarafımız arkadaşlar. Orada da daha önce gibi yıllarımızda yeni halini görmüştünüz. Gerçekten çok kaliteli. İnişin tamamında böyle hani tırtık sesleri gelen şekilde dizaynetik arkadaşlar sizin içinmiş. O yüzden oynayacağınızı düşünüyoruz. Hatalar mutlaka olacak. Ee, bu hataları gidermemiz için arkadaşlar yine Discord oyuncu bizim mod ekibinin Discord arttırısından e, resim paylaşabilirsiniz. Varsa bir sıkıntı giderebilmemiz adına. Şu an bolu tüneline girmek üzere <türüle> olarak de biliyorsunuz 70 Her gece girer şu an Nasıl geçim Çünkü sağ tarafta yine diğer bir dinlenme tesisimiz olan e, <gülüyor> Fatih arkadaşımızın aramıza katıldığı ilk şahisleri Highway Unova tesisleri arkadaşlar Görebilirsiniz. Sol kantıda yine e, Sarıoğlu kebapçısı arkadaşlar Burada da dinlenme mevcut. Sağlı sol olarak bu yaptık. Bolo'un girişi de yakınımızda. Yani şu sağ taraftaki kavşaktan Bolo'ya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bol otogar ileride sol tarafta. Orada hani iller arasında kaç kilometre kaldığı ile ilgili oyuna, oyun kilometresi olarak Hani şehir girişlerine girişlerine girişlerine bunu da ölçümünü yaparaktan oyuna atardık Mesela örnek veriyorum, Bolu girişi ile Ankara mesela örnek veriyorum 150 kilometre Bu oyunda ne, ne kadar denk geliyorsa ee, şeye yani Tekrar söylüyorum, iki şehrin girişler arasındaki mesafe olarak bu ölçümü yazdık e, Buraya işlendi Bakalım işten getirebilecek miyiz? Bazen sağ taraftaki arabaların içerisinde kalabiliyor. Arkasına yani. Şimdi zaten. Yavaşlandı. Bolu 4 düğen testlerine yaklaşırdı arkadaşlar. karşıda duruyor karşı evde görüyor musunuz? Orada kaç kilometre kaldığı yazıyor. Biz buradan sağ Herkes diyarında bu hafetinde bilmem bizi cinci bana yazmışlar. Herkes diyarında bu hafetinde bilmem bizi cinci bana yazmışlar. <Gülüyor> 90 kilo girdik. Bakın geride 5 kilometre kalmış. Kızılcama Ankara diyor şu an için bu yol bağlı değil hani Kızılcama vankala sıkılamatır ama yakın zamanda inşallah ee, Hani Gerçekten. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kapı çaldı. Kapı çalınca mecburen gitmek zorunda kaldım. Burada arkadan toplamışlar bana. Şimdi yolu kapattığım için. Ali Osman'ı nasıl Osman böyle yapar mı ya? Evet arkadaşlar. Arkada bayağı trafik olmuş. Videonun son bölme geldik arkadaşlar. Geri dötekarıp birazdan ileride sol taraf sağımızda görünecek. Geri giriş yaptık. Hemen otakar bu gece Aydın vali tekrar söyleyeyim. Daha önce buraya girememiştim bakalım güzel girebilecek miyiz? Peramunumuzla mı karşılaştık edersiniz? O mekan içinde Emirhan'a tekrar teşekkür ederiz. otobüsü mezarına çıkaralım kendimize evet arkadaşlar şimdi yolcularımızı da indirelim evet tekrar geriye kadar geldik evet arkadaşlar tekrar hani oyuncuyuz bir mod hepimize Hayırlı uğurlu olsun inşallah güle güle iyi günlerde güzel vakit geçirerek kullanmanız dileğiyle diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle artık yeni yaptığımız ya da yapacağımız yerlere doğru tanıtımlara yine devam edeceğiz. Dediğim gibi şu anki hedefimiz Karadeniz, Karadeniz'e doğru gideceğiz. Neresine kadar gidebiliriz bilmiyorum. Bunu artık hani süreç bize gösterecek. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda hafta ve cumartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.